Bugün 15 Şubat 2023 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Kova burcundaki güneşli üçgen görünüm yapacak. Hava elementinin sosyal ve hareketli enerjileriyle güne başlayabiliriz. Enerji ve motivasyonumuzun artması. Günlük yaşamada hareketlendirebilir. Özel ve sosyal ilişkilerde daha aktif olabilir. İletişim trafiği artarken dışarıda daha fazla zaman geçirebilir, gezi ve seyahatler yapabiliriz. Zihinsel ve entelektüel enerjiler de güçlü olacağı için eğitim, bilgi paylaşımı, okumak, sohbet etmek için de öğle saatlerini değerlendirebiliriz. Merkür bugün oğlak burcundan ayrılıp kova burcuna geçecek Merkür 3 Mart'a kadar kova burcunda ilerleyecek bu dönemde zihnimiz çok hızlı çalışabilir ve geleceğe odaklı olabilir geleneksel kavramlara karşı çıkıp yeni farklı ve orijinal olana da ilgi duyabiliriz entelektüel ve rasyonel bakış açısı iletişimlerimizde de etkili olabilir özgür bireysel özgün düşünceler orijinal fikirler ve buluşlar ortaya çıkarabilir Akşam saatlerinde ise Terazi burcundaki ay Kova burcundaki Satürn'le üçgen görünümde olacak. Ciddi konuları düşünebilir, olgun yaştaki tecrübeli kişilerle fikir paylaşımları yapabiliriz. Kariyer gibi konuları planlamak, bilgi toplamak için de bu saatleri değerlendirebiliriz. Ay de boşluğa girecek. Kısa bir süre boşlukta ilerledikten sonra 21.34'te Akrep burcuna geçecek.